Başka bir soru, aynı şehirde olup da telefonla görüşerek tedavi ettiğiniz kimseler var mı? Evet, burada online psikoterapi soruluyor aslında veya online danışma soruluyor. Online tedavi de denilebilir. Bu soruluyor. Şüphesiz online psikoterapi benim de en az 3-4 yıldır üzerine çalıştığım bir alan ve oldukça iyi bir e, ...neticeler aldığımız bir tedavi modeli... ...Amerikan Psikiyatri Birliği... ...2018 yılı başında... ...bir kitap yayınlayarak... ...Telepsikiyatri diye... ...bu e, alandaki akademik... ...yayınları derleyerek... ...telefon üzerinden psikoterapilerin... ...ve telefon... telefon ...yani görüntülü görüşme yoluyla... ...yapılan psikoterapilerin... E, ...ve telepsikiyatri uygulamaların... ...bilimselliğini... ...kanıtladı. E, dolayısıyla... Bunlar hem akademik olarak geçerli hem de sonuç olarak gerçekten hastaların hayatında önemli değişiklikler yapan tedaviler. Ben de Kamboçya'dan Kanada'ya kadar, Nijerya'dan Rusya'ya kadar çok değişik coğrafyalardan hastalarla, değişik milletlerden hastalarla bu psikiyatrik uygulamaları yapıyorum ve ciddi sonuçlar alıyoruz. O açıdan bir sınır yok dünyanın her yeriyle görüşülebiliyor ama tabii saat farkları nedeniyle bazen zamanı tutturmakta güçlük çekiyoruz diyelim Amerika'nın batı eyaletlerin doğu eyaletlerin pardon, batı eyaletlerinden birisi olunca epeyce bir zaman farkı oluyor. E, veya işte Avustralya ile falan görüşürken epeyce bir zaman farkı oluşuyor. Dolayısıyla biz de zorlanıyoruz bir miktar. E, bu kadar e, uzak coğrafyalar değil, bazen aynı şehirde olup da Online görüşmeler yapan hastalarımız da var, bu da onların tercihi. Konforlu geliyor olabilir, hani muayenehaneye kadar gelmek, belki biraz sıra beklemek, sıralarda kayma olunca hafifçe huzursuzlanmak gibi şeyler yaşamak yerine bizzat bulundukları yerde evlerinin konforu içerisinde bizimle görüşmek istiyor olabilirler. Bu da gayet anlaşılır bir durum. Bu şekilde de hizmet verdiğimiz hastalarımız var, evet. Başka bir soru